Evet sevgili dört değerli kardeşlerim, dört değerli çık kardeşlerim bekliyorum hepinizi yanıma. Evet sevgili arkadaşlar, dört değerli çık kardeşlerim mesai ile ilgili, betlerle alakalı yazı geldi mütevken sizlere. İşte. Mesai olsun İşte tuttuğunuz nöbetler olsun Yemek paralarıyla alakalı Yazılar geldi arkadaşlar Yazılar geldiyse lütfen şey yapalım Evet arkadaşlar Yazı gecen arkadaşlarımızdan hepinizden bekliyorum Evet sevgili arkadaşlar Evet arkadaşlar. Dört değerli kardeşlerime kurumdan herhangi bir ikramiye ile alakalı, maaşlarla alakalı, mesailerle, yemek ücretleriyle alakalı herhangi bir yazı geldi mi? Bu metniye vermeniz kaydıyla size yazı veren oldum arkadaşlar. Onun için açtım yayını. Merak ettim arkadaşlar. Öyle bir yazı geldi mi? Hoş geldiniz. Evet Sefa Bey hoş geldiniz. Mehmet Bey, Mustafa Bey, Murat Bey, Rıza Bey, Sevgi Selim, Hüseyin Bey, Ceyhun Bey. Ya şey soracağım işte Hüseyin Bey, Rıza Bey, Bülent Bey. Size şey geldi mi? Ee, Belediyelerle alakalı da yayın yapacağım bugün işte. Bekleyin arkadaşlar. İkramiye ile alakalı da konuşalım. Evet. Muhtemelerle ilgili size ters mi davranıyor arkadaşlar muhtemelerden? Onunla ilgili de bilgi vereyim. Hmm. Tamam. Ya eğitim için getirerek Ekrem Bey. Tamam Ekrem Bey şu anda 4D'lere girecek bir mekanizma yok. Neden? Şu anda yeni bir sisteme geçiyoruz. Başkanlık sistemi yeniden oturuyor. Hükümet kurulacak 9'unda. Ondan sonra hızlı bir de her şey sıkıştırılacak. Her şey yerli yerine oturacak. Biz de soracağız ikramiyeyi. Ben kurumdan herhangi bir yazı geldi mi? Bazı arkadaşlarımıza gelmiş yani yemek parası ile ilgili, yemekle ilgili pardon. Sayın Dilek Hanım cumartesi niye çalışıyorsunuz? Allah Allah. Kaç saat? 45, e, haftalık 45 saati geçiyor musunuz Direk Hanım? Biliyorum sulu. Teşekkürler ağacın. Biliyorum durumu. Ve şöyle arkadaşlar açıklama gereği duydum. Benim Duymayan arkadaşlar da vardır. İkramiye ile alakalı asla şu anda bir gelişme yok. Ama 9 Ocak'tan sonra özellikle 9 Ocak'tan sonra hızlı bir bürokrasiyle durum oturunca muhataplara soracağız. Promosyon işte o biraz şey. Sağlık Bakanlığı'ndakini hepinizden çok merak ediyorum. Bir de beni alacaklar haberiniz olsun yatmadan promosyonlarınız. Ziraat Bankası üst yetkilisi bana söz verdi. Ee, numaramı tem, özellikle aldı. Bilgi verecek. O da iyi niyetli yaklaştık. Dedim bak kaç kişi bekliyor çoğu yer aldı. Evet arkadaşlar. yazılar vesaire. Bakalım. Evet sevgili arkadaşlar. Mesai ile alakalı da gelmedi diyorsunuz. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet. Ya önemli olan şey arkadaşlar yani şimdi bir şey dönemi nasıl diyeyim ee, seçim de bitti göç idaresi her şeyi diyeceğim ee, sayın altın göç idaresi göç idaresi maaşlar üzerine yatıyor değil mi? Evet sayın demir dememiş saatler demiş. evet. Rıza Bey idareyle bir dönüşümle halletsiniz. Eğer öyle bir sıkıntı varsa personel sayısı azsa Rıza Demir, yazın kendi aranızda bir formül bulun. Anlaşın arkadaşlarla. Saati dolduruyorum diye siz çalıştırabilir istediği saati hafta içinde. Sayın Dilek Hanım cumartesi ise onunla ilgili bir soru bulalım Sayın Dilek. Bana birle eğitimi burada yazamıyorsanız mailden yazın Sayın Dilek. Hangi birle eğitim olduğunu o milli arayalım. Numarası varsa numarasını da yaz bana. Mailime yaz. E şey diyeceğim. Kusura bakmayın arkadaşlar. E ayrı durum Adalet Bakanlığı ile ilgili. Geçerli de Adalet Bakanlığı'nı arayacağım. Adliye çalışanları için. Ya Yarın olmayabilir. Yani arasam da muhataplar sağlam bilgi veremeyecektir. Pazartesi adliyeleri arayacağım. Bütün adliyede çalışan kardeşlerim. Hepinize selam ediyorum. Çünkü... Sizin de promosyonunuz çok önemli Sayınız iyi Sadece sayın da Adliye de ne kadar dört dörtteyle çalışansınız Bunu bir bana yazar mısınız Sayıya göre en azından ikramiye artıyor Pardon promosyon artıyor Promosyonlar e, Üniversitelerde çoğu yerde ödendi Maaşlar düşmeyecek Emin olun Oğuzcan Bey artışa geçecek Hele seyir çok iyi gelecek. İsteğimiz enflasyon farkı zammı. Bir de ben emekliler ve dört değerlerde üniversitelerde okuyan kardeşlerimiz için aslında bir, geniş bir yayın yapacağım. Bunu çok da dile getireceğiz. Ee, üniversitede çocuk okudan dört değerlere bin lira ikramiye, işte bin lira destek birimi verilse. Her sene bir defaya mahsus olmak üzere. Onu da etkiler ileteceğiz. Çünkü çok gerekli. Üniversitede okuduğu belgeli örgün eğitim olacak. Açık öğretim kabul edilmeyecek. Bin lira destek birimi. Benim isteğim bu. Bunu da bir getireceğim. İnşallah kabul görür ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde durumlar nasıl? Güzelbahçe hangi il? Sayın Dilek. Hani, Sağolun Sayın da. Evet Sayın Oğuzcan. Mayıs 2599. Hacırı 2408. Sayın Oğuzcan vergi dilimine girdiniz maalesef ya. Ondan dolayı. Aslında maaşınız bu değil Sayın Oğuzcan. İnşallah ocaktan sonra iyi bir yükselişe geçecek. Vergi dilimine girse bile yükseldiği için fazla şey yapacaksınız. Sayın Dağ, say, sayınız az ya ondan işte bu kadar. Genel bakanlıkla görüşeceğim de ortalık bir şey ki ya Bakanlığı da arıyoruz da hani herkesin kafasında şu an 9 e, Temmuz'daki hükümetin kurulması var. E, başkanlık hükümeti kurulacak güçlü bir hükümet. Bu güçlü hükümetin de atadığı bürokratlar var. Değişecek isimler var. Milliyetin müsteşarının adı bakanlıkla geçiyor. Bakalım arkadaşlar. Milletin bakanı değişebilir. Yani şu anki bakanımızı da seviyoruz. Bakalım. KGM neydi ki? Sayın Seba. Karayolları mı? Ee, Karayollar Genel Müdürlüğü promosyonlarına da soracağım. Sayın toka ilginç evet. 600 TL düşen maaşla ilgili de bir görüşeceğiz. Hangi kurumda acaba? Ben hani bunların not alıyorum. Hafta sonu bir çalışma yapacağım. Hızlı bir şekilde ajandamdan bilgileri alıp arkadaşlar e, arayacağım hızlı bir şekilde. Numaralarını hafta sonu ayarlayacağım. Siz gerçekten e, bu konuda şey yapmak istemiyorum. E, bekletmek istemiyorum. Ya pazartesi gününe kadar aradığınız cevapları bulabileceksiniz. Hafta sonu çalışma yapacağım arkadaşlar. Pazartesi arayıp size bilgi vereceğim bu sorduğunuz soruları. Boğaz içindeki haftalık 54 saat çok fazla bir yazı yazıyorsunuz. Yazıdan sonra düzeltmeler eminim. Allah Allah etme süt. İlginçtir. Ya belediyelerde biraz böyle bir şey ama inşallah düzeltilmesi için ararız diye bir soralım bakalım. Bunu da not edeyim ajandama. ben Hocam promosyoner yatmadı diyorsunuz. Evet. Selam. Karayolları Genel Müdürü değil mi Seba? İnşallah. Ee, i̇nşallah şey yaparız Sayın Seba. İsim de çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Biliyorum Sayın Sulu. Bir de pozitif düşünü. İnşallah iyiye döndüreceğiz. He, Milli Savunma Bakanlığı TDI yatırdı. 654. TL enflasyon farkı alacak mısınız? Gökhan Bey enflasyon farkı ve seyyane zam gündeme gelecek. Bu da Kasım Aralık Ocak günlerinde gündeme gelecek. Ama 2019'da hatır sayıda bir zam alacaksınız. Çünkü %4'lük zammınız eridi. Enflasyonun altında kaldı arkadaşlar. %100 alacaksınız da dolgun almanızı istiyorum. Yani seyyane zamı ve enflasyon farkını muhtemelen bekliyoruz arkadaşlar. Karayolları Genel Müdürlüğü içinde görüşmem olacak. Çok yoğun burada talep var. Ajandamda en ön sıralara koydum. Beni de anlıyorsunuz değil mi? Dokuzu pazartesi hükümet kurulacak. Ben de o civarlarda arayacağım. Yani gidecek hisler zaten belli. Gelecekler belli olacak. Evet. Sayın Gümüştok'a gerçekten e, 600 liralık tutar çok şey. Kurumu tekrar bir yazar mısın? SEİ şey, neydi? Mezuniyet farkı olacak muhalif üniversite. Mezuniyetle alakalı Geçen yayında da dedim, özlük alakası bir de çalışma yılı, kıdem yılı. Bu gibi hususlar gerçekten şeyde e, hesaplanacak. Ya ben şöyle düşünüyordum, 2019'a kadar bu durumlar gelebilir belki. Ama mutlaka çalıştığınız kadem yılı, kıdem yılı. Ve bunun yanında, çalıştığınız yılın yanında öğrenim durumunuzda artık özlük haklarınıza eklenecek, yakacak yardımı çocuk yardımı işte bunun yanında öğrenim yardımı gibi hususlarda artacak. Buket hanım artacak. dörtlük zam. Enflasyon malumunuz üzere 7,5 çıktı. 7.22 çıktı. Enflasyonun arkında altında kaldı. Bu çok güçlü dile getirilecek. Ya i̇steğim isteğim haksız değildir bir zam almanız. Seyyan'ın tek seferde 250 TL'lik bir zam ödeyebilirler Ocak ayı başında. Bu 224 de düşük olmasını istemiyorum. Gümüş. Ya bir soralım o düşüşün anlamı neyi. Bana bilgi mutlaka vereceklerdir Necmi Bey. Mutlaka vereceklerdir. O yüzden şüpheniz olmasın. Gerçekten 600 liralık düşüş. İnşallah. Evet Sayın Zeynel. iski taşıranlığa devam ediyor. Düzelteceğiz inşallah hepsini. Öyle bir şey yok. Mutlaka bir orta yol bulacak ve size karşı davranışlar özellikle İstanbul'da bu konuda uymayan arkadaşlarımızı uyaracağız. Kanalımız adına, sendikamız adına uyaracağız. Ne diyoruz Zademir İdare? Ama Oğuzcan merak etme maaşı gerçekten e, toparlanacak maaşlar. Promosyonlarla alakalı Mahmut Bey üniversiteler gerçekten e, farklı günlerde yatırıyor ama çoğu üniversite yatırdı bilirsiniz yani. Sayın Gülten Türk çok teşekkür ederim. Evet, Sağlık Bakanlığı. Bakanlığı arkadaşlar dediğim gibi iki hafta içinde yatacak demiştik ya. Önemli olan hatır sayılır şekilde. Sayın Pangal, muhtemetlerle ilgili duruma da eğileceğiz. Bana şu demişti, çoğu muhtemet hata yapmak istemiyor. SGK cezası ile karşılaşmak istemiyor diye. İşler çok ağır yürüyor bazı kurumlarda muhtemetlerin bilgisizliği yüzünden. Çünkü yeni alışıyorlar işçi ee, Modros hazırlamaya. Ükrami ilgili sizin kadar sabırsızım. Size müjde vermek istiyorum. Belediyelerle alakalı arkadaşlar inşallah Allah'ın izniyle iyi şeyler bekliyoruz seçime doğru özellikle. Daha kadroya yakın. Daha kamusal görüntüleri için belediyelerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız makamı başta okurmak üzere. Birçok makamı özel yazılar yazacağım bu konuda. Ne gelmedi Sayın Atika? Yazı gelmedi pardon. Bazı yerlerde güvenliklere falan gelmiş. Veya çalışanlara gelmiş. Bugün de duydum. Bazı mide eğitimde yazılar geldi diyordunuz. Evet. Mersin'dekini dedim. İki hafta içinde yatacak. Çünkü görüştüm banka yetkilisiyle arkadaşlar. Evet saygıde arkadaşlarım. Evet Samet. Sayın Başkanım ben Zeynep Yıldır'a ikramiye yatmadım. Ne zaman yeter? Ee, hangi kurumdu? Klinik destek dört değil oldu mu? İş kur üzerinden mi çalıştınız? Sağlık müdürlüğünün açtığı yerden mi girmiştiniz? Sefa, Sefa. Sali vardı ya bir aldılar. Klinik destek personelleri dört değil oldu mu? Bir ara hani kurumlarda çalıştırıldılar yoğun bakımlarda Sefe. Emrah Diyelç, başkanın promosyonerlizmi yatacak Koskebe demiş. Koskebe, evet. Koskebe hiç aramadık ya. Emrah Bey, Kosgebi'den not alıyorum bir saniye. Belediye hangi statüde oluyor 4D mi? Arkadaşlar belediye 23. ve 24. maddeye göre geçişler oldu. Belediyeler 23'e tabi. 55-10 iş kanuna göre çalışıyorsunuz. Ve 4D'li kardeşlerim, belediyelik kardeşlerim kamu iktisadi, iktisadi teşebbüslerine geçtiler. Tabii ki bu arkadaşlarımız, bu arkadaşlarımızın da e, diğer kurumlar gibi direkt kuruma bağlı olma şeklinde Hiçbir zaman özel teşebbüsle beraber olmama istekleri var. Onlara da hak veriyoruz. Kendilerine de bu konuda mutlu olsunlar. Seçim var. Ben seçime kadar bu konuyu işleyerek belediyedeki kardeşlerimize hatır sayılır bir pozisyona olmalarında büyük etki sağlayacağız. Evet aşağı yukarı arkadaşlarımızın sorularını aldık. İSKİ özellikle dikkatimizi Ümraniye dikkatimizde, dikkatimizde Antakya Belediyesi dikkatimizde, Konya Belediyesi dikkatimizde. Dikkatimizin dağıldığı bir durum yok arkadaşlar. Yüzde alıyordu diyor Gürsu, Yol yemek içinde dediler. 40 Kırkların karayaka. Şu anki maaşınızda memnun musunuz Sayın Gürsu? Düşüş yok değil mi? Ama Demir bu mesailerle alakalı çalışma yapılacağı bana söylendi. Kurumları yazılar yazılacak. Biraz sabır. Sayın izgi, iyi akşamlar. Sayın sevgili çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi'siniz inşallah. İyisiniz inşallah sayın sevgili seyirciler. Evet. İlginçtir ya. Şey Tekirdağ Belediyesi'nden Nisan'da almadım Ümit Bey. Onu bir yazar mısın ya? Yani? Unuttum bak, sonra bakmayın. Belediye içisi 4 TL ikramiye ve tabii ki verecek. Ekim'de bekliyorsun. 5 günlük ikramiye yatacak. Sayın Sepe e, inhale dediniz şu şunu anlayamadım. Siz yoğun bakımda çalışıyordunuz. Ee, Birçok geçemedi arkadaşlar da inşallah e, sizin de haklarınızla alakalı risk priminizle alakalı görüşeceğim almıyorsanız hangi kurumdu yazarsanız sevinirim. Samet Üstün Sayın Başkan Milli Eğitim Kurumu'na bağlı çalışıyorum. İkramiye Yatmanı. E, bayram dönücü almadınız mı Samet Bey? Hangi milli eğitim yazarsanız sevinirim. Samsun Milli Eğitim'de kim? şükürler olsun. İki çıkışımız olmadı. E, Metcan, bir buçuk ay uğraştık ya. 12 ay çalışmanız için bir buçuk ay uğraştık. Bir buçuk ay uğraştık yani Allah razı olsun ya aradık et. yani şey yapmayabilirler arkadaşlar ya. Biz böyle çok yoğun baskı kurunca olumlu yönden tabii kötü anlamda değil iyi iletişim kurdum Metrem Bey. Yani çok yapıcı oldum empati yapmalarını sağladım. Milli Eğitim Yetkililerine başta Sayın Bakan'a ve Müşteşer'e gösterdikleri bu yakın ilgiden ve işçilerimizi düşündüklerden dolayı çok teşekkür ederim. Milli Eğitim Gürsü değişiklik yok demiş. Hmm. İyi o zaman artışa geçeceksiniz Kapsu alacak yani Artık kaptan su kaçmayacak maaş teşbihi dedim Abdullah Fidan toplu iş sözleşmesi parası varmış Başkanın bilginiz var mı Toplu iş sözleşmesi parası e, Hangi kurumda çalışıyorsunuz Toplu iş sözleşmesi olarak belediye miydi Abdullah Fidan Yani sözleşmede e, Ne diyor yani Ne, ne bahsettiler Evet arkadaşlar. Evet. Sağlık Bakanlığı. Yoğun bakım. Tamam. Çok güzel. Geçen arkadaşlar arkadaşları da olmuştu. Klinik destekte. Güvenlik sinirden gece mesaisi yazılmıyor. Ya şöyle o da yazılacak inşallah. Yani %10'luk farkı almanız gerçekten sizin işiniz geceli gündüzlü ya. Sizin normal vesaire olarak bir adlandırma olmuş ama ben bu işin oturacağını ve gece yüzde onluk fark alacağınıza yüzde yüz inanıyorum. Evet, işte ben Tekirdağ o zaman arayayım yarın. Tekirdağ bana demişti yani maaşlar on beşini almaya başladınız değil mi? Tekirdağ ile konuştum da öyle demişlerdi Ümit Akdemir. Tekirdağ ile konuştum da öyle demişlerdi. Maaşlar on beşinden on beşine yatacağız demişlerdi Ümit Akdemir. Şey belediyede 13 günlük paranız içeride kalmıştı ya A, verdiler mi vermeye başladılar mı? İyi çok güzel Ramazan coşku. güle güle harcayın. Ne kadar alacaksınız yazarsanız sevinirim. İlan ederiz buradan. Gene iyi vermişler bak. Sayı az diye şey yapmamışlar. 100 TL ikram 100 TL aldı. İkramı almadım. İkraminiz yapması lazım Sayın Samet. Ama 100 TL'lik promosyon hiç vermeyen bir eğitimler var ama şaşırdım. Ziraat Bankası'ndan mı alıyorsunuz Samet Bey? Halk Bankası'ndan mı? Aleykümselam Özgüner. Benim demiş Seba. Meslek içi. Pö... O biraz kurumla alakalı. Yani o biraz zamanla. Eğitim, kıdem durumu. Sayın Abdullah Fidan ne yaptı? Üniversite durumları nasıl? Sayın İlal. Gelmemiş. Evet. Yine bey, belediye temizlik istihdam maaşları da biraz düzeldi, çok güzel. Ama e, Nisan'da biraz artmıştı mıydı maaşını aldın mı? Sen yine bey. İspark çalışanları kadro var mı? İspark sorarım bakalım Zeynep Hanım. Bir, yani İspark çalışanları. Tekillere i̇şte şu anda müjde verildi. Seçimi yani iki ay kala falan. Hepsi kadroya geçecek yani aldığım duyumlara göre. Genel seçime. Bilginiz var mı? Araması Adana Sağlık Bakanlığı toplam 442 maduro abi. hayır rahat olun yatacak para. Ziraat bankası değil mi? Yatacak. Hı. Hayır hayır ben kurbandan önce bir ikramiye sözü vermedim İlhami Bey. Orayı karıştırmayalım. Ben bayramdan önce yatması için görüşme yapacağım. Yani öyle şey yapmam. 52 günlük bir durumda yok. Bilginiz olsun. Hmm. Antakya Belediyesi mutlaka bu yola girecektir. Çünkü artık süreç başlamıştır. Geri dönüşü yoktur. Rahat olabilirsiniz. Karni koruyuculuğunuz var Sayın Önal. İkramiye bekliyoruz bakalım. Giral Bankası tamam. iki hafta içi demişlerdi Sayın Üstün. Kaldı 12 gün. En geç. Hazırlık yapıyorlarmış. Yani daha çok almak için idare, yani bakanlık bastırıyor demek ki. işlerini düşünüyor. Maaşları hep kesin bir ayda maaşlar. Onda da yatıyor. 15'i olacak demişlerdi bana Sayın Demir. Yok Tekirdağ'ı arayayım. Şöyle diyeyim Tekirdağ'a. Ne yaptınız maaşı be? Ne zaman yatarsınız be ya? Olmaz bir arkadaşım ya. Maaşları ne yaptınız bir arkadaşım? Değil mi? Tekirdağa konuşuyor mu Ümit Akdemir böyle? Yoksa Peşlemacilere giderim ya. Muratlı Caddesi'ne giderim ya. Kızdırmayın beni ya. 50. yıl kaf kaf kafesi var orada sahilde Tekirdağ'da. Özetti mi bir takdemir Tekirdağ bana? Yapma be arkadaşım ya diyeceğim. Arayacağım aynen böyle konuşacağım Ümit Bey. <gülüyor> Trak gece konuşacağım. Sefe Sefe hocam bizim riskle alan ilgileri ricam konuştu Celsin moraller sıfır demişim. Ya niye moraller sıfır? Klinik destek hizmeti olarak yakın zamanda işe girdiniz. Birçok taşlarından daha sonra girdiniz ve size de bu piyango vurdu. maçları da düzelir mutlaka. Şükreden arkadaşlar gerçekten sağlık il müdürlüğü bünyesindeki kurstan geçtiniz değil mi Sefe Bey? Ramazan Coşkun e yok haber midir bugün yarın dediler oraya geçti kimse bilgi vermiyor diyor. Hmm, tamam, mutlaka bakacağım. Mutlaka bak, mutlaka bakacağım Sayın Joşkun. 70422 bir varmıyız mı? Ne İkramiye ile alakalı arkadaşlar, yeni hükümetin kurulmasını bekliyoruz. Yeni hükümetin kurulmasını bekliyoruz. Ee, bu konuda gerçekten yeni hükümet kurulunca inşallah ee, şey yapacağız. Evet bakalım. İyiyim canlı yayındayım. Bakarsan iyi şeydeyim canlı yayındayım. Gerçekler dünyası veya dobra dobra gir. Evet canlı yayına bak istersen. Youtube'a bak şu an canlı yayındayım. Sen de bir katıl hemen birazdan görüşelim. Tamam mı? canlı yayını bitireceğim. Şu an sesleniyorum arkadaşlara da. Hadi görüşürüz. Tamam mı? Görüşürüz. Hemen şey yaparım Sen bir canlı yayına bak biraz. Birazdan kapatacağım tamam mı? Evet arkadaşlar, arkadaşım aradı da. Senin arkadaşım. Evet. O da bir sorunuz olursa sorarız. Bak iyi bir arkadaş, yardım bir doktor arkadaş. Ee, bazen acil bir durum olursa bana iletin. Doktor arkadaşa iletiriz. Muayene falan, film falan böyle bir bazı rapor sonuçları olduğu zaman sorarız. Arkadaşa anlık yardımcı olur sağlık konusunda bilgi verir en azından yönlendirme yapıyorlar ya Adam bakalım Evet. Ek davetiyedüzümsü diye bir şey aldım. O ikramiyem oluyor. Ne zaman aldınız? Sayın Üstün. Bir defaya mahsus mu aldınız? İki defa mı aldınız? Bana tutarları yazarsanız sevinirim Sayın Samet Üstün. Evet Seba, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 15 yıl tesisat ve kaynak yapıyorum. temizlik diye görünüyor kadromuz. Onların hepsi düzeltecek. Teklisyen veya tekniker sınıfına geçebileceksiniz. Mezuniyetiniz ışığında. Bizim tazminat verilmedi. Kadroya geçtik, verecektik kadrodan önce şehir hastanesine geçtik, şirket değişti kadro gelmeden. İşte bunu mutlaka ileteceğim. Ya bir de başbakanlıktan çalışan arkadaşlarımız vardı. Ona da bugün biraz yoğunluğum vardı. Yazılar hazırladım. Bazı prosedürler vardı. Onunla ilgili şey yapacağız. Ümraniye ile aklımda bak. Videonun başına bakın. Ümraniye ile ilgili de görüşeceğiz. Toplu arayacağım belediyelerde Sayın Kurtul. Pazartesi arayacaktım. Yarın birkaç yıl ararken ile de sıkıştırabilirim araya. Kusura bakmayın. Dün çok ağır yazı, yoğun bir yazı trafiğim vardı. Yazılar hazırladım. Eee... Tüecic şeyler oluyor, bazı üyelerimizin de sorunlar oluyor. Benim de yapacağım kendi yazlarım oluyor. Onları hazırlıyorum. Üyelerimize yardımcı oluyoruz. Toplu iş sözleşmesi parası var dediler. Gaziantep Üniversitesi 381 TL dediler. Bilginiz var mı? Hayır öyle bir bilgimi yok. Bir görüşelim. Onların kendi aralarındaki bir tasarruf. O tutarı ben bilmiyorum. Nasıl yaptılar bilmiyorum. O sözleşmeyi mutlaka görmem lazım Fidan. Bizim bugün Bodrol'a çıktı demiş İlham-ı Kurt. İyi muhtemel arkadaşın mı? O çok güzel. Yani verilecek öyle mi? i̇lham Kurt bu konuyu açar mısın? Yani yeni yatıracak maaşla ilgili mi? 313 TL'lik bir ikramiye ödemesi. Çok güzel. Bir açar mısın? Daha kurbana var. Zeynep güzel. promosyon ve bize de yatacak mı? Hangi kurumdu Sayın Zeynep Hanım? Taylan Bey yeni geldim. Promosyonlar ne oldu? Promosyonlar Hacettepe ile ilgili de not almıştım ya onu da soracağız arkadaşlar. Hacettepe ile ilgili birime bağıracağım soracağım. Yarın arayabilirim çoğu yeri ya. Yarın arayabilirim evet sıkıştıralım biraz da. Ben 9 Temmuz'u bekliyordum birçok şeyde. Sizler için arayalım artık yani. İyi hayırlı olsun Samet Üstün zaten olması gerekeni yatırmışlar. Evet. Biliyorum şu anda öyle işte maalesef Öğrenim durumları falan daha yansımadı 4T statüsüne Promosyon belli değil Bankayla kurum arasında soracağız Evet Boğaziçi AŞ Onu da bir öğrenelim bu. Tamam mı Sayın Güney Yani mutlaka öğrenmemiz lazım Ne kadar yatacak aldınız mı daha önce Nisan'da para aldınız mı Sayın Güney İşte onun peşindeyim Sayın Coşku bunun peşindeyiz yani. de bir beklenti var biliyorum. Yeni Hükümet 9'unda kuruluyor. Pazartısından itibaren bürokratlar Cuma'ya kadar oturacak. Ondan sonra zaten sağlıklı bilgi hepsini alacağız. Çünkü Sosyal Güvenlik Bakanı da değişebilir. Arkadaşlar gerçekçi konuşuyorum burada. Hani süreç devam edecek de hani durumlar şeyler, bürokratlar direkt değişiyor. Mesela bakan de bütün bürokratlar değişiyor. Mesela bakanlıkta aradığım müsteşar değişmiş olabiliyor. Tamam Sayın Kurt. Hangi kurumcu sizinki? Ben yarın bir genel görüşeceğim. Devlete personel başkanlığı dahil Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı zamanım olursa görüşeceğim. İkramiye ne zaman aldınız Zeynep Hanım siz? Onu bir yazar mısınız? Sayın Üstün, 2018 yılı ek davet hediyesi 600'e Kamu ikramiye oluyor Bir defaya mahsus aldınız. İkramiyedir, evet. Evet. Başbakanlık. Evet evet. Mutlaka soracağım. Üç gün sonra başbakanlık bitiyor arkadaşlar. Başbakanlık korumu üç gün kaldı kapanıyor. Çok acil. Çok acil. Başbakanlıkla ilgili durumu soracağım. Bilginiz olsun. İlk önce arayacağım yerlerden birisi. Çünkü başbakanlık dört değerli çalışan arkadaşlarımız nerelere alınacak? Hala bilgileri yok. Bu üzücü bir durum ya. Sayın Cumhurbaşkanlığımız nezdinde ve sayın ee, Başbakanlığımız şu anda Çankaya'daki durum biraz şeydir ama Personel başkanıyla görüşeceğim Çalışıca Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Görüşeceğiz DS evet Devlet Su işleri. Mayıs'ta almışsınız tamam Bir dahaki ne zaman alacaksınız yine onu zaten soracağım Tabii ki Bilgilendirdim çünkü özlük haklarınız oturacak Sayın Seba Hayır İşten herhangi bir tutanak Suç, iki soruşturma geçirip suçlu sabit bulunmadıkça çıkarılamayacaksınız. Öyle kolay değil. Artık eskisi gibi kolay değil. Haklarınızı ve hukuklarınızı bildiğiniz müddetçe, iş kanunlarınızı bildiğiniz müddetçe hiçbir zaman size haksızlık yapamayacaklar iş konusunda. İşte onu soracağım Sayın Namazan Coşkun. Arkadaşlar bugün biraz yorgunum, epey koşturdum. Epey bir yazılar hazırladık. Üyelerimiz vardı. Kendi işlerim vardı. Ee, yani epey bir koşturma durumu oldu. Dün gece de işte biraz yazı falan hazırladım. Ee, mevzuatsal bazı yazılar. Ee, o yüzden sizleden isteyeyim. İnşallah. E, evet sayılmaz. Yıllık izinler kullanırken bayram, pazar günleri sürelerine dahil mi? Bir gün eklemiyor arkadaşlar. Bir gün dahil değil. Hafta sonundan bir gün çalışmış gözüküyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar. Hepinize güzel günler diliyorum. İzinler, yıllık izinler, mesailer ve her türlü özlük haklarınızla alakalı yepyeni gelişmeler tabii ki gebe. Zaman geçtikçe değişiklikler olacak. Ee, i̇nşallah güzel gelişmeler olacak ama artık 9 Temmuz'dan sonra işler çok hızlanacak. Bilginiz olsun. Ee, benim isteğim belediyede çalışan kardeşlerimizin daha istekleri doğrultusunda bir kadroya kavuşmaları ve şu e, özel beraber yürüttükleri belediye şirketsel durumda ayrılarak daha farklı bir pozisyonda değerlendirilip 4D statüsünü tam yaşamaları. Çünkü belediyeler demek hepimiz demek. Sokağa çıktığımızda kullandığımız suya kadar birçok alanda pazarda her yerde görevli kardeşlerimiz. Bu yüzden Dörtteyle alakalı ilgili belediyeleri ve başbakanlık personel durumuyla alakalı hem başbakanlık başta olmak üzere birçok yere arayacağız. İsteriz ki başbakanlık personeli de güzel yerlere nakledilsin. Yani bu konuda ısrarımız sürecek. Hepinize selam ediyorum arkadaşlar. Yorgundum ama açmak istedim yayını. Sizlere alıştım ben de. İnşallah güzel haberlerle yayınlarda beraber olmak istiyorum. İyi haberlerle yanınızda olmak istiyorum. yalnız olmadığınızı hatırlatmak istiyorum. Neden 4D'de böyle çok direnç gösterdim? Çünkü arkadaşlar baktım ki bu 4D'yi sismar eden, hala zihnini köreleştiren insanları demiyorum. Çok canlı başta çalışıp birçok yerde yalnız kendini hisseden bir kardeşlerim için buradayım. Kendine saygısı olan kardeşlerimiz için buradayım. Kendini kullandırmayan kardeşlerimiz için buradayım. Kendi kendi olanlar için buradayım. O yüzden iyiler için buradayım. Arkadaşlar inşallah bir dahaki yayında görüşmek üzere. Biraz yorgunluk kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize selam ederim. Allah'a emanet olun.